bugün 9 Eylül 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz terazi burcundaki ay sosyal ve sanatsal enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay ile Merkür terazi burcunda kavuşacak zihinsel enerjimiz daha yüksek olabilir çevremizle daha fazla paylaşım yapabiliriz sabah erken saatlerde günlük yaşamımız hareketlenebilir birçok konuyla ilgilenmemiz gerekebilir Gezi ve seyahatler spor fiziksel aktiviteler için sabah saatlerini değerlendirebiliriz Kişisel gelişim fırsatlarıyla karşılaşabileceğimiz bir gündeyiz. İlginç bir toplantıya katılabilir, yeni şeyler öğrenebiliriz. Eğitim durumumuzu daha da ilerletmek yönünde girişimlerimiz olabilir. Akşam saatlerinde terazi burcundaki ay, kova burcundaki jüpiterle üçgen, oğlak burcundaki plüto ile de dik açı yapacak. Tutkulu ve kararlı olabileceğimiz akşam saatlerinde duygusal beklentilerimizde de biraz abartabiliriz. Yakın ilişkilerde sınır koymakta da zorlanabiliriz. İş, kariyer ve gelecek hedeflerimizi büyütebilir, daha vizyoner davranabiliriz. Ancak duygusal baskı yaratan ve manipülatif etkiler de olabilir. Akşam saatlerinde duygusal dengemizi korumaya çalışmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.